Blender'a geçiş yapmak isteyen SketchUp kullanıcılarına anlatmak istediğim konular. En başında isterseniz Preferences'da yapılacağımız bazı değişiklikler var. Onlardan bahsedeyim. Edit, yani menüdeki Edit'in altında Preferences var biliyorsunuz. Bu Preferences en eski yazılımlardan beri gelebilen bir e, ayar yeri. Yani programın açılışındaki ön ayarları düzenleyebileceğimiz bir yer. Tabii ben Blender'ı kurduktan sonra birçok ayar çektiğim için en baştan başlamak gerektiğinde Load Factory Preferences deyip ilk bilgisayar Blender ilk yükleme anındaki ayarlara getirelim. Şu anda o duruma geldi. İkincisi şu oto çak çekili oto çek -check kutucuğu çekli olsun. Yani işaretli olsun ki her çıktığımızda özellikle save etmeyi unutursak yaptığımız ayarlar gider. Burada sürekli yaptığımız ayarları kaydetsin. İlk ikincisi ise bu tabi saymaya gerek yok ama şu çözünürlüğü arttırmak bunu kendi kafanıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz ama benim monitöre ve gözüme göre en güzeli 1.1 oluyor. Bu şekilde ayarladım. Yani harf çizgileri, çizgi kalınlıkları, harf büyüklüklerinden falan bahsediyorum. Diğer bir nokta ise bu navigation'da zoom to mouse position. Yani burada çalışma ekranınızda mouse neredeyse, yani mouse'un imleci neredeyse zoom yaparken oraya doğru, oraya odaklanmasıdır. Normalde gördüğünüz gibi o işaretli değil. O işaretli değilken yani yaptığı hareket her zoomda mutlaka ortaya zoomlamasıdır. Bu da hiç pratik değil açıkçası. Sketchup'ta olduğu gibi şu fare imlecimiz neredeyse ben oraya zoomlamak istiyorum. Örnek olarak bunu aldık. Böyle birçok şey olduğunu düşünün. Ben şuraya zoomlamak istiyorum. Ama oraya imleç orada olduğu halde onu zoomlamıyor. Dikkat edin. Preferencesta, Navigation'da, Zoom to Mouse Position dediğimiz zaman artık fare imleci oradayken zoom yaparsam oraya doğru zoomluyor. Görüyor musunuz? Yani zoom out dediğimde de zaten oradan geriye doğru kaçıyor. Yani odak merkezini fare imlecine göre değiştirebiliyoruz. Bu da sahnemiz özellikle çok kalabalıkken işe yarıyor. Diğer bir örnek şu kameraya diyelim. Zoom yapmak istiyoruz. Bakın oraya gidip geliyor.